Yelkenli ve Motor Çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Kameraya Adası'ndan ayrılıp Sır Limanı'na demir atmıştık. Ertesi gün Selimiye Limanı'na bağlanmıştık. Eğer izlemediyseniz ekranda beliren video kartına tıklayın. Bu bölümde Selimiye'deki Delikli Yol koyunu ve karşıdaki diğer sahilleri gezip Keçi Koyu ismini taktığımız yerde geceliyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve denize çöp atmamanız gerektiğini unutmayın. Selimiye'den çıkınca Sağdaki delikli yol koyuna doğru giderken şöyle bir tarihi eserler gördük. Bakın şurada surlar var değil mi? Losta'ydı buranın eski adı. Belki de Los Antik kentidir. Güzel tatlı bir yere benziyor değil mi? Renk çok güzel. Hemen yol geçiyor zaten. Yine o turkuazın güzel renklerinden mevcut. Her yer turkuaz. bizi karşılayanlar her zamanki gibi keticikler. Dikkatli Dikkatliyorum Mert Kaptan. Hah, koyunlar da geldi. çok güzel bir plaj bakın o ileride gördüğünüz karayolu Orhaniye'ye giden yer Turgut köyü vesaire bak Aa, pencere gibi varmış. kapı gibi bir şey ha, güzelmiş bir antik şehirmiş ama bak su yolu gibi bir şey bak bir şey yakıtıyorlar evet bir kanal şarap. Olabilir, evet, zeytinyağı olabilir. Muhtemelen limanmıştır zaten. Liman, evet. Şimdi zaten arkadaşlar yani şöyle bir araziden mi o zamanlar yürümeyi tercih edersiniz bir yere ulaşmayı yoksa deniz denizden denilmesi. mi? Adamlar denizci olmak zorunda. Zaten deniz yolu karayollarından çok daha iski. Bunu bir kere bir öğrenmemiz lazım. Evet. Yani diyorlar ki bazıları ya niye işte bir koya arabayla gidip de takılmıyorsunuz? Hani kalabalık oraya para ödeme işte oranın duşunu kullanma zorunluluğu falan oluyor. Teknede her şey hazır. Yani ondan ziyade asıl ulaşım denizdendir. Biz Türkiye'de bunu bilmiyoruz. Ne Antalya'dan İstanbul'a kadar bir deniz yolu taşımacılığımız ya. var, ne bir şey. İki tane feribot, bir Gökçeada Bozcaada feribotu, bir de Datça Marmaris feribotu. Onun dışında Bitti. mesela o uzun yol feribotları falan olması lazım. Ufak ilçeler arası mutlaka taşımalar. Sanakkaya'da Gelibolu o kadar. Faydalı Bitti. olur ama hiçbir yapılmıyor. Sonra millet unutmuş, herkes arabasıyla yaşıyor. Arabadan da inemiyor kimse yani, anladın mı? Hani Yapışmış. Bir yere gidiyor mesela, o deniz kenarı kasabasında zaten abi 100 tane araba tek şerit yolda. <gülüyor> Hala millet birbirle kavga ediyorsunuz. Ya da İstanbul'da bu kadar... Dün mesela Söğ öyleydi yani. Abi, abi, Hala trafiği yani, coşturuyorlar. Böyle yan yana uğraşmaktan. Koyu uzağa iki adım yürü, al eşyanı yani. Her şey var burada, elektrik su şeylerde. Yani. Gerçekten denizleri kullanmamamız bir tuhaf. doğru devam ediyoruz. Bakın şurada çok yani hemen yakınımızda kayalar var. Çok tehlikeli. Üstünde herhangi bir şamandıra da yok. Tehlike şamandırası. sığlık çok belli oluyor renginden. Şu anda da 5 metrelerden hesaplam. Demin 5'e kadar düşmüştü, düşmüştü demin. Üstünden geçtik. Dikkat edilmesi gerekir yani. Buna çarpmak çok kolay. delikli yol limanı bakın koskocaman bir tane ya kendi dışında hiçbir şey yok ve bomboş küçük bir marta idi uçmak isterdi ama farklı. Canıtın. Küçük canıtın. <gülüyor> Uçurdum canıtını. Şu ortada çıkıntı yapan Dalyan Burnu, hemen Dalyan Burnu'nun doğu kıyısında da teknenin olduğu yer Hasanbükü. Su kıyısına bakalım. Çok tatlı bir plaj var burada. Yani Demir Atak tek bize ait olurdu. Çok güzelmiş ama Çok güzelmiş evet. Bu tarafta Hasanbükü evler var. Belki de evin teknesi. Ay, küçük bir tatlız Burada böyle güzel evler var. Mert bana şu evi mi aldın? Aa. Sağ ol ya. İyi hadi beğendim oldu. Aşkım bana sürpriz yapmış. Meğer denizden getirmek istemiş benim evimize. <gülüyor> Aman açık ama çok güzel bir yer benziyor. Bakalım. Temirleyelim bakalım ne olacak. Bu da kayalar da var Hadi. Merhaba. Size elinize bir şey mi götüreyim annelere? Ah. Ah. Gelebilirim. Ha ha tok tok yapıyorlar Ha. var Bak şuradaki kahkinli Kavga mı var? Bak. O ne ki? gördün mü? Bak taşları beyaz ya Allah Allah Çoluğu çocuğu Bayağı kafa akıyor. Bayağı el değmemiş orman yani. Bayağı jungle yani. Tam yani böyle. <gülüyor> Baksana abi. <gülüyor> Gidemezsin yani. Ağaçlar falan fena. Klasik Datça işte bu Marmaris Çam Ormanı yani tam yani böyle klasik çam ormanı ve Masmavi deniz. Tabi keçi mutlaka koyun eksik olmaz yani tam coğrafyaya uyduyoruz yani birebir doğru bir alan Bir tane, tane buldum. Onun tüylerini temizliyorum. Tüy demişim yani dikenlerini. Ondan sonra. Ya kurutacağım. Içine... Siz. Açacağız. Hayır içini açmayacağım. Ne yiyeceğiz? Kurumuş ölmüş. Hayır. Ya önceden olsa içine. Alınlar <gülüyor> denizden toplanıp çok lezzetli olabiliyorlar. Evet, kızdırım duruyor da onu çekmek istedim. Hakikaten akşam güneşi vurmuş. Acayip çok şeker gözüküyor ortalık. Suyun rengi falan bomba yani. Ne oldu? <gülüyor> Eda da mücadele ediyor. Vallahi güzel yani. Çok güzel devrekler var şurada. Yüzey şeyini yapacağız zaman. Bir zaman. Yüzey şamandırı takacağız. Tık, tık. Bu burun çok güzel bir burun. Deniz temiz ve güzel. <gülüyor> bak bak, geliyor bak, balığı geliyor. Giliyor, bak, balık geliyor. Al balığı geliyor. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Da var. Zaten sürü halinde avlanmasından belli. Kaptan sefte çekiyor bakın. Güzeller güzel koyumuza veda edeceğiz artık çok tatlıydı değil mi Berk? Ayrı bir turkuazı vardı buranın böyle zümrüt yeşiliyle birleşmiş canım benim ya bay bay ben son kez <kere. gülüyor> çok özleyeceğim keçi koyu keçi koyunda bir daha kalalım ben kaptan açık bir yerdi ama biz tadını çıkardık yine de burası galiba çamçalık burnu muydu? ay sıkışı. kuşu eskiden burada bir yat klap varmış kapanmış. çok güzel gözüküyor evleri Eğer doğru anladıysam burası, orası. Atık toplama teknesi nerede diyorduk, işte buradaymış. Bunlar çok lazım, her koyda olsa keşke yani denizcilik müsteşarlığı her şeye koyması lazım bunu. Kekova'da olmalı, Hisar önünde olmalı, Bozburun'da olmalı, sürekli dolaşmalılar Gökova'da. Evet, şimdi Aktur'a az kaldı. E, tüpümüz bittiği için Aktur'a gidiyoruz. devre almıştık. Aktur hemen burnu geçince, burası da Aktur'un bir arkasındaki koy. Aktur'da kuzenim var. Sağolsun tüpleri aldı bize. Ak tur'a geliyoruz. Önce Bük'e ve bizim Nisos dediğimiz küçük adacığa bakmak istedik. Bu kaya serpintilerin arasından ancak Kuruca Bük tarafından geçebilirsiniz. Diğer üç büyük kayanın arasında belki görüyor musunuz bilmiyorum ama bir sürü sivri kayalar var daha. Oradan geçemezsiniz. Botla ancak. Deniz fenerini görüyor musunuz? Yavaş yavaş sığılaşmaya başladı hortamız. Ben de bir görüyorum artık. Tatlı yelkencikler var burada. Mert dipte bir şey var. Mert tehlikeli bir yerden geçiyorsun Mert. O ne? Çok eee, gibi bir şey. Çok korkunçtu. Salma iyi ki havadaydı. O ama baya derindeydi o. Yine 3-4-5 metredeydi o. Çok korkunçtu. Yani? Bilmiyorum anlamadım. Çok güzel gözüküyor ama. Ve burası Kuruca Büyük, Aktur'un ikizi ve hayallerimin adası Nisos'a evet, Nisos kimse uğramazdı, o bile istila edilmiş. Şuraya da bir ev yaptıracağım. <gülüyor> Küçücük plajı da var. Fonozumuza doğru gidiyoruz. Evet. Armada burada. Yelkenli Armadası. <gülüyor> Küçük dizilmişler. Trafik yoğun. Araç trafiği. 23 tane falan vardı. 23 yelkenli tespit edildi daha.